Evet, e, şimdi biz burada basit bir uygulama yaptık. E, bu spiral taşıyla e, malzemeyi boruyu daha basit, daha hızlı ve daha pratik kesebilmek için böyle bir sistem uydu, yaptık. E, biz bunu tanıtmak istedikse arkadaşlar, e, burada kullandığımız malzeme şöyle gösterirsem, üç tane e, vida ile. İspiral taşındaki bu zaten yerleri var belli şuralardan tutturduk biz ee, bu şekilde bir sistem uydurup e, rekor parçasıyla buradan istediğimiz zaman bunu burundan ayırabiliyoruz ee, İspiral taşını ee, istediğimiz zaman da bu şekilde takıp kullanabilmek için ee, buradaki en önemli özellik de e, taş makinayı hem yukarı aşağıya hem de işimiz bittiği zaman kesip işimizi bitirdikten sonra bu şekilde bize engel olmayacak şekilde bu tarafa koyabiliyoruz. En büyük özelliğinde bu şekilde düşünerek. Burada hareketli parçalar var. Şöyle göstereyim. Burası hareketli, burası sabit. Burası dönmüyor, burası hareketli. Burada da şu hareketli. Bakın görüyorsanız bu şekilde işimizi çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi yalnız en önemli e, burada unsur da parçayı koyduktan sonra e, ispirel taşındaki düzgünlüğü buradan e, görebiliriz. Gönyeyi koyduğumuz zaman e, şu şekilde göstereyim. Bunu bu şekilde sıkıp sabitleyip e, ayarımızı yapabiliriz. Bir de şu var. <gülüyor> biz bunun ara mesafesini mengeneye ee, yakın koyduk ki e, biraz daha kısa parçaları kesebilmek için e, bu mesafede bu kadar yakınlaştırabildik ee, şimdi bir kesim yapacağız bakalım e, göreceğiz keserken e, bir de şu var e, ilk başlattığımızda taşı malzemeye sabitlemeyelim çünkü ilk harekette bir sıkıntı çıkarabilir yavaş yavaş çalıştıkla, devrini aldıktan sonra işaretlediğimiz yere koyup keseceğiz. Başlıyoruz. Gayet düzgün bir e, kesim oldu. Hiçbir şekilde tek bir kerede e, gayet düzgün bir şekilde kesimimizi gerçekleştirmiş oldum.